En son videoda annemizden ya da babamızdan alabileceğimiz alel kombinasyonlarını daha iyi anlatmak için bu tabloyu çizmiştim. Çizdiğim şekle punnit karesi deniyor. Bir pazara ya da tarım ürünlerinin satıldığı bir yere gittiğinizde küçük sepetler görürsünüz. İçlerinde üzüm, çilek, sebze, meyve falan filan vardır. Bir nevi meyve kasaları yani. İngilizler bu kasalara punnit der. Yani bu bir punnit. Bu sisteme Punnett kareleri denmesinin nedeninin hep bu olduğu zannedilir. İçine değişik genotipleri koyabileceğiniz küçücük kutular. Aslında bu güzel bir benzetme. Fakat Punnett karelerin asıl geçmişi Reginald Crandall Punnett'e dayanıyor. Reginald Punnett İngiliz bir genetikçiydi ve Punnett karelerinin yaratıcısı olarak bilinir. Punnett karesinin kullanışlılığı tek bir özelliğin çaprazlanmasına mahsus değildir. Punnett karesini üreyen iki organizma arasında bütün çaprazlama kombinasyonlarını görmek için de kullanabiliriz. Mesela iki melezi çaprazlayabilirsiniz. Buna monohibrit çaprazlaması denir. Çünkü sadece bir özellik için iki melez çaprazlanır. Ve illa bir özelliğin diğerine baskın geldiği bir durumu yapmak zorunda da değiliz. Kafanızda daha iyi canlandırabilmeniz için biraz bunlardan çizerim. Mavi göz ve kahverengi göz analojisini kullanmaya devam edeceğim. Çünkü konuyu anlamanız için çok rahat bir örnek. Bu örneğimizde iki bireydense elimizde bir anne var ve o da homozigot dominant. Diyelim ki baba da bir heterozigot. Yani bir kahverengi ve bir de mavi özelliği var. Ve biz çocuklarının olabileceği değişik genotip kombinasyonları öğrenmek istiyoruz. Böylece yapacağımız şey tekrar bir Punnett karesi çizmek. Buraya bir çizgi çekelim. Şimdi buraya bir tane. Üst kısma annenin verdiği genleri yazacağız ve buraya da babanın verebileceği alelleri yazacağız. Anne dominant homozigot olmasından dolayı büyük B yani kahverengi alelini çocuğuna verecek. Baba ise ya şunu yani kahverengi alelli ya da şunu, yani mavi renk alelini verebilir. İkisinden birini verecek. Sonuç olarak oluşabilecek kombinasyonlarda, ilk olarak çocuk bu iki kahverengi aleli alabilir. Birisi anneden, birisi de babadan gelecek şekilde. Çocuk ikinci durumda da iki kahverengi aleli alabilir. Ancak bu sefer kahverengi alellerden birisi, annenin ilk değil, ikinci kahverengi alelinden gelecektir. Başka bir durumda ise çocuk babadan gelen mavi aleli ve annenin ilk kahverengi alelini alabilir değil mi? Son olarak da yine babanın mavi alelini ve annenin ikinci kahverengi alelini alabilir. Annede homolog kromozomlar var. Her biri kahverengi özelliği taşıyan alellere sahip. Böylece ben babamdan mavi gözü alelle aldığımda, annemden her durumda kahverengi alel alırım. Şimdi mavi göz geninin çekinik olduğunu varsayarak mavi gözlü çocuğun olma olasılığını söyleyelim bakalım. Ve unutmayın ki bu bir fenotip. Bu belirli kombinasyonlar ise genotip. Mavi gözlere sahip olabilmek için homozigot çekinik olmanız gerekir. Yani iki tane küçük b'ye sahip olmalısınız. Peki buna sahip olmanın olasılığı nedir? Böyle bir kombinasyonda bu olasılık yok. Yani mavi gözlü çocuk olma olasılığı yüzde sıfır. Peki homozigot baskın bir çocuk olma olasılığı nedir? Bunu yazalım. Homozygot dominant. Şimdi baktığımız şey genotip. Çocuğun alacağı belirli alelleri önemsiyoruz, dikkate alıyoruz. Bunların hangisi homozigot dominant? Buradaki ve şuradaki 4 kombinasyondan ikisi homozigot baskın. Yani %50 olasılık var. Punnett illa bir özelliğin diğerine baskın olduğu durumlarda kullanacağız diye bir kuralımız yok. Örneğin eksik baskınlık diye adlandırılan bir durum var. Bunu açıklayalım. Diyelim ki, bir çiçeğin sahip olabileceği iki renk var. Kırmızı çiçekler olabilir ya da beyaz çiçekler. K ve B genotiplerine sahip bir çiçeğin üremesini sağlayacağız. Kırmızı için K ve beyaz için de B. Yani bu, baba veya anneye ait olabilir. Ama söz konusu bitkiler olunca, çiçekler olunca, anne ve baba kavramı tam olarak uymayabiliyor. Çünkü bazen dişi ve erkekler tek bir bitkide bulunabiliyor. Diyelim ki diğer bitki de K ve B genotiplerine sahip. Yani bitki hem kırmızı alele hem de beyaz alele sahip. Peki olasılıklar nelerdir? Şimdi panet karesini tekrar çizeceğiz. Küçük tablomuzu yine çizelim. Çocuk bu iki kırmızı alelleri alabilir. Bu beyaz aleli ve sonra da bu kırmızı aleli alabilir. Mesela değil mi? Ya da bu kırmızı olanı ve bu beyaz olanı alabilir. Diyelim ki bu anne bitki ve bu da baba bitki. Son olarak da iki beyaz alele alabilir. Burada göstermek istediğim şey ki, üstte de yazmıştım, eksik baskınlığın olduğu bir durum. Peki bu ne demek? Eksik baskınlık. Eksik baskınlık durumunda dominant veya çekinik olan özelliklerin birbirine karışması görülür. Eğer bu tam bir dominantlık örneği olsaydı, yani diyelim ki kırmızı renk beyaza baskın olsaydı, Tamam, bunların hepsi kırmızı olacak ve buradaki de beyaz olacak, diyebilirdik. Yani, 4 olasılıktan sadece biri beyaz olacaktı. Ama eksik baskınlığın olduğu bir durumda, bir k aleline ve bir de b aleline sahipseniz, bu kırmızıyla sonuçlanmayacaktır. Bu aleller size pembe rengi verecektir. Karışma olarak bahsettiğim şey de tam olarak bu. Bu ikisinin karışımının sonucunda Pembe renk olacaktır. Yani eğer bu iki bitki üreseydi, kırmızı veya beyaz taç yapraklara sahip olma özelliği eksik baskınlık gösterdiği için, bu yüreme işleminin sonucunda pembe rengin oluşma ihtimalini sorsaydım ne derdiniz? Pembe renge sahip olmaktan bahsetmem için önce fenotipten bahsetmem gerekir. Pembe olma olasılığı için elimizdeki kombinasyonlara bakalım. Bunların kaçı pembe? Bu pembe ve bu da pembe. Olabilecek 4 kombinasyon arasından ikisi pembe. Yani %50 şansla pembe olabilirler. Bunu birkaç jenerasyonda yapmaya devam edip, ikinci, üçüncü ve dördüncü jenerasyonda ne olacak diye sorabiliriz. Aslında birçok değişik alelin olduğu durumlar için de bu uygulanabilir. Bu yüzden şimdi daha gerçekçi bir örnek üzerine duralım. Örneğin, kan grupları. Kan grupları için, 3 potansiyel alel var. A kan grubu olabilir, B grubu olabilir ya da 0 grubu. Bu 3 grup arasında oluşabilecek kombinasyonlar, eş baskın ve çekinik genler arasında oluşabilecek kombinasyonlardır. Ve burada size Punnett kareleri hakkında konuşurken yaptığımızı göstereceğim. Diyelim ki AB kan grubuna sahip bir ebeveyn var. Bu demektir ki homolog kromozomlardan birinde A var ve diğerinde de B var. AB kan grubu bu demektir. Yani fenotip genotiptir. Çünkü bunlar eş baskındır. Ama bu durumda karışımları gibi bir şey söz konusu değildir. İkisi de kendini gösterir. Bunu yazalım. A B kan grubu. Diyelim ki diğer ebeveyn de A grubundan. Ama fenotip olarak A kan grubu, genotip olarak A aleli ve sıfır alelini taşımakta. Yani burası biraz karışık, umarım kafanız karışmıyordur. Kan grupları ile ilgili ilginç olan şey de bu. Burada yazdığım kan grubu bir karışım. Sıfır çekiniktir. A ve B eş baskınken, sıfır çekiniktir. Yani bu arkadaşlardan birini sıfırla birlikte alırsanız, bunlar baskın olur. Eğer birlikte alırsanız, kan grubunuz B'dir. Peki, buradaki çift için oluşabilecek tüm kombinasyonlar nelerdir? Bakalım, bu A'yı ve şu A'yı alabilirsiniz. Yani, anneden bir A ve babadan da bir A aldınız. Bu durumda fenotipiniz, açıkça A kan grubundan oluşmuş olacak. Babadan bir A ve anneden bir B alabilirsiniz ki, bu durumda da AB kan grubuna sahip olursunuz. Ya da, Anneden A alıp, babadan 0'ı alabilirsiniz. Bu durumda da kan grubunuz A olur. Çünkü A, 0'a baskındır. Ya da B'yi annenizden alıp, 0'ı babanızdan alabilirsiniz ki, bu da yine B kan grubuna sahip olmanız demektir. Peki, kan grubunuzun A olma olasılığını sorarsam ne dersiniz? Bir kez daha fenotipten bahsettiğimin altını çizmek istiyorum. Peki, bunların hangisi A kan grubu? Buradaki kesinlikle A kan grubu verir. Çünkü A, A'dır. Eğer iki tane A aleline sahipseniz kesinlikle A kan grubuna sahip olursunuz. Hoş, A ve 0 alellerine sahipseniz de A kan grubuna sahip olursunuz ama fenotipte 0 çekiniktir. Böylece aynı zamanda bu da A kan grubunda olacak. Yani bunların ikisi de A kan grubu ve sonuç olarak 4 seçenek arasından ikisi A olduğu için %50 şans var. Bütün kombinasyonları yapabiliriz. Örneğin mesela 0 kan grubuna nasıl sahip olabiliriz diye sorabilirsiniz. Bunun gerçekleşmesi için iki ebeveyninizde en az bir tane 0 taşıyor olmalı. Örneğin AB yerine buradaki 0 olsaydı o zaman bu kombinasyon Burada iki sıfır olabilirdi. Umarım bu size panatın nasıl kullanıldığı hakkında bir fikir vermiştir. Dahası, birden fazla özellikten bahsederken de panatı kullanabiliriz. Daha önce örnek verirken kullandığım duruma geri dönelim. Küçük b'nin çekinik bir özellik olan mavi gözü, büyük b'nin de dominant bir özellik olan kahverengi gözü temsil ettiği örneğe hatırlıyor musunuz? Diyelim ki başka bir özellik daha var. Burada diş özelliğini öne süreceğim. Diyelim ki küçük D küçük dişleri gösteriyor. Büyük D de, de büyük dişleri gösteriyor. Örneğin ben heterozigot kahverengi gözleri sahibim. Yani genotipim büyük B ve küçük B'den oluşmakta. Ve dişlerim de homozigot baskın. Yani bu benim genotipim. Bu genotipin fenotipi ise büyük dişli ve kahverengi gözlü bir insandır, değil mi? Bunu şimdi daha açık bir hale getireceğim. Bu büyük diş fenotipi ve bu da kahverengi göz fenotipi. Büyük dişli, kahverengi gözlü bir insan. Şimdi, eğer biz dişleri ve göz rengini belirten genlerin farklı kromozomlarda olduğunu düşünürsek ki, bu anahtar noktadır. O zaman bu iki özellik bağımsız olarak dağılırlar. Buna yazalım. Bağımsız tertiplenme. Konumuz bu. Bu durumda elimizde iki ayrı homolog kromozomlar düşünün. Bunlara bir ve iki diyeceğim. Ki vücudumuzda bunlardan 23 tane var. Ama ben iki tanesini aldım. Birisi göz için. Bir diğeri de diş yapısı için gereken kodlamayı yapıyor. Göz içine olanlar burada olsun. Bu arada unutmayın, homolog kromozomlar aynı gen içinde olan kodlar ama bir özelliği birebir aynı taşımaları gerekmez. Allelleri farklı olabilir. Dişler de burada ve bu genler birbirinden bağımsız olarak dağılacaklar. Yani gametleri oluşturmak için, mitoz olduktan sonra oluşan döl göz için bu kromozomu alabilir, ve diş için de bu kromozomu alabilir. Ya da başka bir yol izleyebilir. Belki başka bir diyal, göz rengi için bu kromozomu ve daha sonra da diş rengi için bu kromozomu alacaktır. Çünkü bunlar farklı kromozomlar üzerinde. Yani büyük dişi almanız ve mavi gözü almanız ya da oluşabilecek diğer kombinasyonlar arasında bir bağlantı yok. Şimdi bu iki özelliğin de aynı kromozom üstünde olduğunu varsaydığımız bir durum çizeceğim. Ama bu sefer farklı bir özellikle yapacağım. Mesela bu sefer de saç rengine bakalım. Diyelim ki saç rengi için olan gen kromozom 1'in üzerinde. Yani saç rengi geni şurada ve şurada. Tamam. Bunlar saç renginin farklı versiyonları olabilir. Değişik aleller. Ama genler aynı kromozomun üstündeler. Ve diyelim ki mavi göz özelliği burada ve sarı saç da burada. Bu ikisi her zaman birlikte olacaklardır. Aynı kromozom üstünde oldukları için bağımsız olarak dağılamazlar. Ve bunlar bağlı genler olarak isimlendirilir. Bunun altını çizeceğim. Yani tam buradaki şunlar, bunlar yani bağlı genler. Bağlı genler, ve özellikle de bağlı seks genleri hakkında daha çok konuşacağız büyük ihtimalle bir sonraki videoda ama şimdilik bağımsız dağılmadan bahsettiğimizi düşünelim ve iki melezi çaprazlayalım. Buna dehibrit çaprazlaması denir çok havalı bir kelime değil mi dehibrit çaprazlaması ancak panıt karesinin ne kadar kullanışlı olduğuna dair çok iyi bir fikir verecek diyelim ki bu iki ebeveyn de melez bu demek oluyor ki ikisi de dominant kahverengi ve çekinik mavi renk aleline ve dominant büyük diş ve çekinik küçük diş aleline sahip. Bu iki ebeveynin genotipi. Her iki ebeveyn de dehibrit. Çocukları için olabilecek bütün kombinasyonlar nedir? Bunu aslında dehibritler olmadan da yapabilirdim. Yani bir özelliği homozigot diğerine melez yapabilirdim. Yani her türlü kombinasyon mümkün. Ama ben dehibriti seçtim. Çünkü çeşitliliği göstermek istedim. İlk anne için konuştuğumuzu varsayalım. Annenin verebileceği genlerin değişik kombinasyonları nelerdir? Her bir özellik için anne alellerinden sadece bir tanesini alacağım. Yani buradaki kahverengiyi ve sonra da büyük sarı D'yi alacağım mesela. Bu bir kombinasyon. Ya da anne şu kahverengi ve küçük sarı D'yi verebilir. Başka bir kombinasyonda mavi göz alelini ve büyük D'yi verebilir. Mesela son olarak da mavi göz aleliyle küçük D'yi verebilir. Bunlar annenin verebileceği bütün kombinasyonlardır. Tabii ki baba da aynı değişik kombinasyonları verecektir. Çünkü baba da aynı genotipe sahip. Bunu yazalım. Bunu şöyle yazayım çünkü renkleri değiştirmekle uğraşmak istemiyorum. Aslında bunları biraz da birbirine yakın yazacağım. Kahverengi gözler, tamam. Baba, büyük diş ya da küçük diş özelliğini verebilir. Bir de bu ihtimalleri mavi göz için yazalım. Tamamdır. Bu dörleri oluşturabilecek bütün değişik kombinasyonlar. Şimdi de çizelim. Şimdi çizeceğimiz şeye de belki süper panıt karesi demelisiniz. Çünkü bu sefer 4 kombinasyon yerine 16 kombinasyonla uğraşacağız. Tamam, şimdi bu 16 kombinasyonu yazalım. Evet, 16 kombinasyon. Tek bir renk kullanacağım. Böylece durmadan renk değiştirmek zorunda kalmam. Annem ve babamdan kahverengi gözler ve ikisinden de büyük dişler. Yani büyük B, büyük B ve büyük D, büyük D. İkinci olarak büyük B ve büyük B ile birlikte büyük D ve bir de küçük D olabilirdi. Direkt devam ediyorum. Büyük B Küçük B, Büyük D, Büyük D. Çok hızlı bir şekilde gitmeye çalışacağım çünkü bu bayağı uzun sürecek gibi, neyse devam edelim. Buradan bir Büyük B, şuradan da bir Büyük B, Büyük D, buradan da Küçük D. İkisinden Büyük B ve sonra ikisinden de Küçük D. Büyük B ve Küçük B, anneden Büyük D, babadan Küçük D. Umarım çok yorulmadınız. Babadan büyük B ve anneden küçük B ve kız tarafından da ise iki küçük D. Aslında burada videoyu durdurup hızlıca içlerini doldurayım. Çünkü zamanınızı harcamak istemiyorum. Tamam bir saniye. İşte oldu. Aynı yemek programlarında olduğu gibi. Zamanınızdan kazandırıp her değişik kombinasyonu hop diye yazdım. Bütün kombinasyonları yazdığıma göre şimdi görebileceğimiz fenotipler hakkında biraz konuşalım diyorum. Örneğin. Bunların kaçı kahverengi gözlü ve büyük dişli olacak? Büyük dişli ve kahverengi gözlü çocuklar. Bunu aşağı yazalım. Büyük diş ve kahverengi göz. Kaç tane? İkisi de baskın. Eğer büyük B ya da küçük D seçeneklerin herhangi birinde varsa, büyük dişli ve kahverengi gözlü olacaksınız demektir. Bu büyük diş ve kahverengi göz. Büyük diş ve kahverengi gözler burada. Ya da kahverengi gözler ve büyük dişler demeliydim çünkü bunu sırayla yazdım. Neyse, kahverengi gözler ve büyük dişler. Kahverengi gözler ve büyük dişler. Burada küçük b olsa bile büyük b yani kahverengi gözler baskındır. Burada küçük dişkeni var ama büyük diş geni baskındır. Bu kahverengi gözler ve büyük dişler. Bakalım bu kahverengi gözler ve büyük dişler. Kahverengi gözler ve büyük dişler. Bakayım hepsi bu mu? Hmm, hayır. Bu kahverengi gözler ve küçük dişler. Bu kahverengi gözler ve büyük dişler. Bu da kahverengi gözler ve büyük dişler. Ve bu da. Her iki özellikle heterozigot olarak bulunduğunda, kahverengi göz ve büyük dişi verir. Yani bu işaretlediklerimiz, kahverengi göz ve büyük dişin fenotipi oluyor. Peki, bunlardan kaç tanesine sahibiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. 9 kahverengi göz ve büyük diş. Kahverengi gözler ve küçük dişleri bulalım şimdi. Küçük dişler. Peki bu kahverengi göz ve küçük dişler. Bu kahverengi göz ve küçük dişler. Bu da kahverengi göz ve küçük dişler. Yani burada kahverengi göz ve küçük dişin 3 kombinasyonu var. Peki, mavi göz ve büyük dişler dersek kombinasyonlar nelerdir? Bakalım, bu mavi göz ve büyük diş. Mavi göz ve büyük diş. Mavi göz ve büyük diş. O zaman da 3 kombinasyon var. İki özellikle de çekinik olanları istiyorum. Yani mavi gözler ve küçük dişler istiyorum. Burada sadece bir tane var. 16'dan sadece bir tanesinde her iki özellik için de ebeveynlerin ikisinden gelen çekinik genleri alıyorum. Eğer kahverengi gözlüğü ve büyük dişli bir çocuğun olma olasılığı ne derseniz, bunların fenotiplerimiz olduğunu unutmayın, burada 16 değişik olasılık var değil mi? Burada 16 kare var ve 9 tanesi büyük diş ve kahverengi gözün fenotipini tanımlıyor. Yani 9 bölü 16 şans var. 16'da 9 şansla büyük dişli ve kahverengi gözlü bir çocuk olabilir. Mavi gözlü ve küçük dişli bir çocuk olma olasılığı nedir? 16'da 1. Umarım ki bu videoda Punnett Karis'in işlevselliğinden memnun kalmışsınızdır. Bu bütün genlerdeki bütün değişik kombinasyonları keşfetmenin kullanışlı bir yolu ve sadece bir tane özellik olmasına da gerek yok. Daha demin yaptığımızda bağımsız düzenlenen ve baskınlık gösteren iki özellik vardı. Bağımsız düzenlenebiliyorlar çünkü değişik kromozomlardalar. Bunun dışında panıt karesini eksik baskınlık özelliği için de kullanabilirsiniz. Beyaz ve kırmızı renklerin pembe oluşturması gibi durumlarda hatırlıyorsanız. Hani beyaz çiçeklerimiz, kırmızı çiçeklerimiz falan vardı ya. Bunun dışında panıt karesini eş baskınlık olduğunda bile kullanabilirsiniz. Birçok aleliniz olduğunda, genlerin sadece 2 versiyonu değil, 3 farklı versiyonu olduğunda da yine kullanabilirsiniz. Kısacası çok kullanışlı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere.